1 çay kaşığı toz kırmızı biber 2 adet soğan 1 tatlı kaşığı biber salçası 300 gram orta yağlı dana kıyması Yarım çay bardağı sıvı yağ Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber 500 gr taze bezelye 2 yemek kaşığı zeytinyağı 3 orta boy patates 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı domates salçası 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı şeker 1 diş rendelenmiş sarımsak 3 yemek kaşığı galeta unu tuz Köfte kıyması ve malzemeleri kabak uyulup, karıştırılıp bir güzel yoğrulur. Yuvarlak küçük toplar yapılır. Tencerede ise soğanlar eklenir pembe olana kadar kavrulur. Üzerine salça tuz toz biber eklenir. Kesilmiş patates ve havuçlar eklenir. Biraz daha tuz eklenir. Daha sonra kaynaması için su eklenir. Patatesler havuçlar yumuşadığında köfte ve bezelye garnitürü eklenir. Az biraz tatlandırsın diye şeker eklenir. Mis gibi yapımı kolay yemeğimiz afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.